Sırada deprem bölgesinden bir haber var. Malatya'da Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan 3 katlı bina aniden çöktü. Binadaki kapı ve pencereleri sökmeye çalışan 4 hurdacıdan biri enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezi depremlerde ağır hasar almıştı. Akşam saatlerinde aniden çöktü. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Malatya'da Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde ağır hasarlı bir bina kendiliğinden yıkıldı. Bölgeye AFAD, itfaiye, Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Bak, Kınağın... Ekipler enkaz kaldırma çalışması yaparken zaman zaman dinleme de yaptı. Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bölgede inceleme yaptı. Vali Şahin, bina içinde dört hurdacının kapı pervazlarını sökmeye çalıştıkları sırada binanın çökmeye başladığını belirtti. Bina yıkılmaya başlayınca üçü kaçıyor. Biri maalesef enkaz altında dedi. Şahin, vatandaşlara ağır hasarlı binalara girmemeleri çağrısında bulundu. Ağır hasarlı binalara her ne sebeple olursa olsun asla ve hata girilmemesi gerekiyor. Ayrıca hiçbir e, şekilde buralardan kapı pencere sökmek ya da benzeri bir şeyi almak için de herhangi bir hamle Arama kurtarma ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından enkazda kalan 28 yaşındaki Orhan Cücü'nün cenazesine ulaştı. Cücü'nün cenazesi ambulansla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.